Üçer otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sakarya'dan bir misafirimiz var. aracıyla geldi. Son bir yol ayarıda falan çıkılacak. Ondan sonra sahibine teslim edecek. Üçer otogaza hoş geldiniz beyefendi. Teşekkür ederim. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Adım Erdem Öztürk. Buraya Sakarya'dan geldim ama normalde ikametim Samsung, Samsun. Samsun'dan geldim diyebilirim. Üçel otogazı sosyal medyadan takip ediyoruz. Biliyoruz. Ee, başarılı montajları var. Ee, kullanıcı yorumları gayet olumlu. Bu yüzden tercih ettik. Geldik buraya. Ee, şu an içinde hemen hemen bitti sayılır montaj. Biraz sonra da e, test ayarları yapılacak. Ee, bakalım ileriye doğru göreceğiz. Aracınız hakkında evet. birazcık bilgi almak istiyoruz. Ee, araç, model e, 2021 model Grandland X modeli. E, 1-2 turbo benzinli. 130 beygir. E, 230 torkluk bir araç. Bunlar da genelde motor grubu olarak Citroën, Peugeot ve Opel'in üçünün de ortak kullandığı bir motor var. pur motor, eco motor olarak geçiyor. Bu motor grubunda Prince, Lovato ve Cangaz'ın Cangaz. kitlerinin olduğunu duydum. Araştırmalarımızı yaptık. Cangaz'ın master kitini taktırdık. Gayet de başarılı olduğu söylenildi. Daha biz denemedik tabii ama çok başarılı olduğunu ve çok iddialı olduğunu söyledi kullanıcılar ve montajını yapan ekip. Biz de denedik. Bakalım diğerlerini araştırdık. Yakıt tasarrufu olarak %45, %40, %45 arasında bir yakıt tasarrufu olacağını tahmin ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Aracınızda e, LPG'ye geçiş sebebimizle alakalı birazcık bilgi almak istiyorum öncelikle. Hani birçok müşterimiz e, maddiyattan dolayı ve yakıt tüketiminin fazlalığından dolayı geçmeyi düşündüler ve geçişlerini gerçekleştirdiler. Sizler de bundan dolayı muhtemelen geçişlerini gerçekleştirdiniz. Ee, ne zamandır düşünüyordunuz ya ben aracı zaten aldığım günden beri LPG taktırmayı düşünüyorum mevcut e, benzin fiyatları ortada e, Tabii ki yakıt tasarrufu açısından düşündük e, dediğim gibi az önce Lovato ve e, prinsin ilk etapta ürünleri olduğunu biliyorduk ama e, prinsin ortalama fiyatının 12 bin lira civarında olduğunu biliyorum e, Dolayısıyla e, kullanıcılar Yaptıkları kilometreyi baz alarak hesabını yapmaları gerekiyor. Yıllık ortalama ne kadar kilometre tükettiğinin hesabını yapacak. Ona göre yakıt tasarrufundan karlı olan neyse kendince onu tercih edecektir. Ben Master kiti, Cangaz'ın Master kitinin %40-45 yakıt tasarrufu olacağını düşündüğüm için bu kiti tercih ettim. Yaklaşık Prince'in yarı fiyatına diyebilirim. Lovato'da da %30-35 civarında bir yakıt tasarrufu olduğunu kullanıcılar ve yorumculardan bilgi aldım. O yüzden cangazı tercih ettim. Aracımızda bu kit montajı çok nadiren yapılıyor. Türkiye'de de 4-5 tane olduğu söylendi yöneticilerin tarafından. Bunlar araştırmasını yaparken o kişilere ulaşabildiniz mi? Yoksa tamamen hesap kitap üzerine yapılan bir araştırma mı? Şimdi kişilerle direkt e, diyaloğum olmadı ama tabi bunların e, bazılarının sosyal medyada videoları e, falan var onlara rastladım. E, oradaki konuşmaları üzerine de aslında ikna oldum diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim bir tane bayinin e, bana direkt söylediği şu oldu. E, Cangaz'ın Master Kit'inin bu araçta %40 tasarrufun altına düştüğünde para iadesi yapıyoruz diye iddialı bir açıklaması geldi. Bunun üzerine araştırmalarımızı yaptık ve bunu tercih ettik. Hoş sohbetiniz için ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, sizi 1000 kilometrede bir kontrol için, ondan sonraki her 10.000 kilometrede bakımlar için Üst Otogaz'a veya can yetkili bayilerini de bekliyoruz. Ola ki buraya yolunuz düştü Samsun'dan e, e, memnuniyetinizi dile getirmeniz için. Tekrardan sizinle bir röportaj yapmak isteriz. Bizi zaman için teşekkür ederiz. Ben i̇yi teşekkür akşamlar ederim. Biliyorum. İyi akşamlar dilerim. Şimdiden iyi yolculuklar. Teşekkür ederim.